Evet arkadaşlar e, yeni videomu geldiniz yine e, FaceTime yapıyoruz şu an ekran paylaşımı ve canlı yayınlı Evet arkadaşlar e, Supercell Sen Saiyan... şu ana kadar Gale, e, Bee veya Bo gibi e, kostümleri oluşturduk arkadaşlar Ve e, Supercell sen 2ye yeni karakter geldi yani yeni karakter derken eski Colette Evet ama Supercell sen 2 de yeni diye sayılıyor Duyduğum kadarıyla evet. Süper sene Colette geldi arkadaşlar Ve bu sefer e, Bu skinin ismi Öğrenci Colette arkadaşlar Öğrenci yaptık Colette'ye Yani ben o ismi koydum Bence gayet uygun Sizce e, yorumlara yazabilirsiniz İsterseniz Şöyle Bakın tamamen bir öğrenci değil mi kitabı falan Bakın. Sayfalarını falan da yaptım. Bence güzel oldu ya. Fermuarı var. Ayakkabıları. Saçlarını kırmızı yaptım. Beyazdı normalde. Hani. Evet. Şunlar sticker arkadaşlar yapıştırma. Golettin zaten deri pis bir tipi var. Böyle o yüzden ben de bunları yaptım. İşte. Normalde dişleri daha uzun. Böyle vampir gibi ama bulamadım onu. Sonra saç modeli falan şurada hepsi. Aynı şekilde. Şöyle. Pantolon falan var. Yani hepsini yaptık. Eksiksiz yaptık aslında. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Ee, bunu da şimdi kanalına yükleyeceğim. İzlemeyi unutmayın ve videomu da likelamayı unutmayın arkadaşlar. Öğrenci koleti de sonunda yaptık ve bu da oyuna geldi. İnşallah Sörj'ün skinini de yaparız yani bu koleti yapmışken. Neyse.